Bugün 850-950-950 yılları arasını inceleyeceğiz. 850-945 arasını inceleyeceğiz. Ee, ya da 236-334 diyebiliriz. Hicri olarak. 945 yılına kadar gelmiş olacağız aşağıya. Farabi'ye kadar gelmiş olacağız. Orada bitiriyor VAT. Teşekkür döneminiz Yani doğuşu doğuşuyla birlikte bitirmiş ve e, tamamlamış oluyor. E, bu üçüncü kısım, iki alt bölüme ayrılıyor dedik. Sünnilik ve şiilik kutuplaşması ve sünni kelamın gelişimi. İlk bölümde sünni kelamı oluşturan yakın etkenlerden bahsediyor. Şimdiye kadar zaten sünni kelamı oluşturan uzak etkenlerden ve tarihçeden bahsettik. Bu sefer biraz daha yakın etkenlerden bahsediyor. Daha böyle belirgin hale getiriyor e, meseleyi. 10. bölümde de, ha 9 demiştim, onu 10 bölünmüş kitap. Evet. Sünni kelamın gelişiminden e, bahsediyor. <gülüyor> ben yine kitap üzerinden takip etmeye çalışacağım. Arada sayfa numaraları falan da vereceğim. Sizin de elinizde kitabın olması e, iyi olur. İyi olur bir şekilde takip etmeniz iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi. Evet. Şimdi 377'de bir bilgi veriyor. Bu konuyla ilgili bir çerçeve veriyor. Burası önemli. Burayı okumak istiyorum müsaade ederseniz. Ee, 2. Abbasi yüzyılı çeşitli şekillerde karakterize edilebilir. Yani bu bölümü, bu dönemi aynı zamanda 2. Abbasi dönemi olarak karakterize ediyor. E, Vat, bu yüzyıl Abbasi Hanedanı'nın gücünde sert bir düşmeye ve aynı zamanda İslam İmparatorluğu'nun teşkil eden topraklar üzerinde hem yarı bağımsız hem de tam bağımsız devletlerin ortaya çıkmasına şahitlik etmişti. Yani Sünnili'nin ortaya çıkışıyla Abbasiliğin Edmit varmış. Evet. Abbasiliğin ortaya çık Abbasiliğin zayıflamasını, güçten, çaptan düşmesini paralel okuyor. Vat, bilmiyorum yani. ...bunu e, üzerinde durmak, düşünmek lazım. Yani, e, evet, bu, çal bu çalışma açısından bu dönemin önemli özelliği ise sünniliğin İslam toplumunda baskın bir konum elde etmesi ve bunu sağlamlaştırmasıdır. Bu ise sırayla Şiili yeniden yapılanmaya götürdü ve sonuçta ilk defa sonraları aşina gelecek olan bir forma kavuştu. Bir bakımı burada bir kutuplaşmanın ortaya çıkması söz konusudur. Ancak Sünni kutup Şiilikten çok daha önemliydi. 945 yılına kadar İslam toplumunun Sünni çerçevesi güzel bir şekilde kurulmuştu. Ve Şii idarecilerin hakimiyeti altında bile varlığını kolayca sürdürebilmiştir. Evet. Ee, yani burada... Sünilerin ortaya çıkışını Şia ile paralel, Şia ile birlikte e, ele alınması gerektiğini, incelenmesi gerektiğini söylüyor. Bu arada bu 945 tarihi, 333 sanıyorum, esâhîlin vefatı değil mi? E, olsa gerek, yani tam yanlış hatırlamıyorsam, esâhîlin, İmam esâhînin e, vefatına kadar getirmiş oluyor bu tarihi. 1324 1330 imam Maturidi, Eşeriyi ben karıştırıyorum bazen. O civarda olsa gerek yine de. Dolayısıyla <gülüyor> bu dönem, yani bu yüzyıl Sünnilik yüzyılı ama aynı zamanda Şia'nın da yani Sünnilik gelişimi Şia'nın da gelişimini tetikliyor. Böylece iki akım arasındaki kutuplaşmadan İslam düşüncesi ortaya çıkıyor. Ee, Tabii önceki dönemlerde hariciler var, işte Mürciye var sözde bir mezhep olarak, Cehmiye var sözde bir mezhep olarak. Ama bu dönemde ise sünnidin karşısında, onun e, kutbunda kim var? E, şiilik var. Yani şiilik en başat, en önemli aktör, faktör olarak sünnidin karşısında konumlanıyor. O yüzden bu dokuzuncu bölüm sünnilik ve şiilik kutuplaşması diye e, anlatıyor Vattin. Burada e, üç hususun önemli olduğunu söylüyor. Yani siyasi arka plan biliyorsunuz Batın temel ilgilerinden bir tanesi. Mesela tarihini okurken e, siyasetin her zaman düşüncenin önünde gittiğini söylüyor. Siyasetin. E, burada da aynısını yapıyor. Hatırlayacaksınız dört temel şey zikretmiştik. Dört temel e, ilkeden bahsediyordu Bat girişte. Birkaç defa okumuştuk bunu tekrar etmeyeceğim. Bunlardan bir tanesi siyasetin belirleyiciliği yani e, doğru bir kelam tarih okumasında siyasi olayları mutlaka düşüncenin önünde giden ve belirleyen e, bir etken olarak e, düşünmemiz gerektiğini söylüyordu Watt. Şimdi e, <gülüyor> evet burada siyasi arka planla ilgili olarak üç hususu diyor özellikle. Bir tanesi Mütevekkilin idaresinin hemen 380. sayfanın başında yani sünniliğin oluşumuna etki eden üç siyasi etken, üç siyasi faktör. Bir tane ilk mesele Mütevekkilin idaresinin ilk yıllarında yani yaklaşık olarak 850 civarlarında hükümetin siyasetinde değişikliğin meydana gelmesi biliyorsunuz Mütevekkilin şeyi yani ortaya çıkması ya da hükümeti ele alması, bu mihne siyasetinde yumuşaması anlamına geliyor. Yani muhtezilerin çaptan düşmesi ya da gücünün kaybetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani siyaset açısından mütevekkilin e, idaresinde muhtezilerin uzlaşma çabasının terk edilmesi ve mihnenin <gülüyor> sona ermesi son derece önemli. E, görevde olan muhteziler de kademeli, kademeli bir şekilde sürekli Değiştirildi yani. E hatta bu dönemde Türkler daha da baskın hale geldi, daha da etkin hale geldiler diyor. Hükümet merkezi Samaria yatışında falan. İlkincisi bu. İkincisi, ikinci siyasi etken. Yani havanın iklimin değişmesi ve sünniliğin daha böyle baskın hale gelmesinde ikinci önemli özellik. Olayların kontrolünün askeri liderlerin ya da askeri destek elde eden şahısların ellerine geçmesi. Yani hilafet merkezinde halifeyi tayin edenlerde, azledenlerde Türk komandanlardı. Yani Türk komandanların e, zaten biliyorsunuz Abbasiilerde sarayı içeriği yani saraydaki bürokrasyi İranlar yönetiyor, orduyu da Türkler yönetiyor. E, Türkler biraz da baskın hale geliyorlar, etkin hale geliyorlar. E, hatta halifeyi bile belirleyecek, hatta tayin edecek bir noktaya kadar varıyor bu. E, ilişki. Sonraki süreçte Selçuklularla beraber Selçuklularla, Abbasiler arasında tabi çok ciddi bir daha belirli bir ilişki oluyor burada. yani Yani okuduğum kadarıyla. Yani bir tarafta Selçukluların e, siyasi gücü ve bunu İslam düşüncesinin ya da İslam memleketine e, hizmet için kullanmaları ve bu doğrultuda Abbas ilafetiyle eş bir şekilde hareket etmeleri, onlar üzerinde etkili olmaları gibi bir noktaya da varıyor ilerleyen süreçte. Dolayısıyla Türkler yani ordu üzerinde daha da ciddi bir etki e, etkide bulunacak duruma geliyorlar. Üçüncüsü ise siyasetin etkisi. Halifenin siyasi gücünün azalmasıyla birlikte dini olarak isimlendirilecek otorite boyut, boyutundaki artış. Evet burayı burası kötü bir tercüme olmuş. Mütercüme söyleyelim. E, yani şunu demek istiyor. Halifenin siyasi gücü azalsa da dini gücü, dini otoritesi Artmaya başlıyor. Daha doğrusu hilafet kurumu sadece siyasi de dini de bir içerik kazanmaya başlıyor. Hatta bir süre sonra burada verdiği örnek önemli. İktisattan bir örnek veriyor, Gazali'nin iktisadından. Gerçekten de Gazali'de, Gazali'nin iktisadın son kısmında, imamet teorisi son derece mühim, son derece önemli. Çünkü orada dini hayat için siyasi hayatın olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. Din ve sultanın ikisi kardeş olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hilafet kurumu yani devlet yönetimler sadece maddi bir otorite değil manevi bir otorite de kazanmış oluyorlar. Gazali orada açık bir şekilde dini düzen olmadan dünyevi düzenin asla olmayacağını söylüyor. Böyle bir yapının giderek geliştiğini, ilerlediğini ifade ediyor. Hocam burada chatte bir şeyler var ama. Tamam. Maturi 333 değil mi? 321. Tamam güzel, teşekkür ederim. Şimdi sünni bütünleşmenin, Vat'ın çokça eleştirilen görüşlerinden bir tanesi bu kitapta sünni sünniliği geç dönemde ortaya çıkan bir mezhep olarak kurması yani aşağı yukarı işte dördüncü asırda ortaya çıkan bir mezhep olarak konumlandırıyor sünniliği ve bunun arka planında dört temel etkene işaret ediyor yani Sünnilik aslında bir tür koalisyon diyor, bir bütünleşme, bir konsensus, bir uzlaşmaya karşılık geliyor, Toplumsal bir uzlaşmaya karşılık geliyor. Artık, yani hani sünni omurga deniyor, ana arter, gerçekten de sünnilik ana merkezi, yani ana caddeyi oluşturmaya başlıyor. Bir şekilde kalabalıkları ya da büyük kitleyi kendi etkisi altına alıyor. Yani sünniliğin siyasi dili, teolojik dili, yani kelami dili, büyük kitleyi kendi etrafını toparlayacak bir noktaya geliyor. Bu aslında bir tür koalisyon, farklı görüşleri bir koalisyon olarak görmek lazım. Sünnilik hep öyleydi, hep de böyle. Sünnilik tek bir görüş değil. Sünnilik e, burada da böyle ortaya konuyor, benim de şahsi kanaatim o, yani sünnilik pek çok farklı görüşün, hatta birbirine bazen zıt görüşlerin bir arada yaşayabildiği bir, bir iklime, bir yaşam pratikliğine, bir medeniyet teorisine karşılık geliyor. Bir ideolojiye karşılık geliyor. O yüzden burada sünni bütünleşmenin, sünni bütünleşme olarak bunu ifade ediyor Watt. bunun dört ar temel arka planı olduğunu söylüyor. Yani sünni bütünleşme dört ilkeden ya da dört esasdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi bir hadis usulünün oluşumu. Özellikle e, Ahmet bin Hanberler'den sonra İmam Şafii tarafından Usulü şey özür dilerim. Evet, o, o da gelecek. Bir hadis usulü oluşumu, doğru. Ee, evet, ile birlikte bir sünnet tanımının, sünnet yorumunun ortaya çıkması, canlı bir ekol geleneğinin oluşması. Ee, yani daha önce sünnet daha genel anlamda kullanılırken, zamanla sünnet daha böyle tahsis ediliyor, daha özel bir anlam Kazanıyor. Bu Sünnet anlayışı, Sünnet yorumu ki ehli Sünnet diyecek kendine bu mezhep Zaten artık o kitleyi, o o onun çevresinde, etrafında dolaşan kitleyi bir arada tutan ana maya, ana unsur haline geliyor bu Sünnet e, yorumu. Bu hadisu söylüyor ya da hadislere bakmış, peygamberin hayatına bakmış. Bir bir tür tarihi okuma biçimi aynı zamanda bir tür şuur aynı zamanda bu e, oluşuyor, oluşturuyor. E, yani sünnet zaman içinde şafi'nin katkılarıyla e, hadislerin delillendirildiği ölçüde Hz. Muhammed'in genel bir uygulaması haline geliyor ve bunun isnadı, bunun yolu ve yöntemi de belirginleştiriliyor. Birincisi bu, yani Ehl-i Sünnet'i oluşturan temel unsurlardan bir tanesi. İkisi fıkı, fıkhi usulleri ve ekollerin oluşması. Sonra bir de <gülüyor> fıkhi usuller ve ekoller. Daha önce birtakım furu-fıkıh sistematiği varken, belli merkezlerde, Küfe'de, Bağdat'ta, ondan sonra Şam'da, belli e, Mekke'de e, diyelim, Medine'de belli yapılar oluşmuşken, e, sonra bütün bunların ötesinde bir usul ilmi ortaya çıkıyor. Özellikle İmam-ı Azam, Ebu Hanife ve talebeleri e, üzerinden. E, farklı ha mesela Küfe, Medine gibi, e, ekoller oluşuyor ve yavaş yavaş bu fıkı usulünün temel ilkeleri belirgin hale geliyor. Bu fıkı usulü salt teorik ilkeler olarak bakmayın. Üst, bu birlikte yaşam pratiğidir fıkı usulü. Çünkü kelamdan daha önce fıkı usulüne ihtiyaç vardır. Ya yani o yüzden fıkha duyulan ihtiyaç daha umumidir. Çünkü en çok sorun orada çıkar. Yani problem orada çıkar. Önce böyle hadiseler oluşur, tek tek sorunlar oluşur. Sorunlar üzerinden belli ilkeler, belli bir fıkıh sistematiği, kaideler ortaya çıkar. Onun üzerinden de belli ekoller, usuller oluşur. ve Böylece artık bir süre sonra, birkaç asır içinde, e, yani sorunların ortaya çıktığında, maddi sorunlar ortaya çıktığında, e, pratik sorunlar ortaya çıktığında, bunları nasıl, evet, e, bunların nasıl giderilenece ayrı ortak bir yaşam pratiği oluşmuş oluyor. Yani fıkıh usulüne biraz da böyle bakmak lazım. Yani Müslüman kitleyi bir arada tutan ee, ve ortaya çıkan sorunları gideren hatta hatla sürekli bu sorunları giderebilecek yapıyı da oluşturan bir yapı olarak görmek lazım. İkincisi de bu. Fıkıh söylüyor Üçüncüsü Kur'an ilimleri. Kur'an ilimleri derken mesela burada işte bu dönemde Taberi'nin hacimli bir tefsiri var. Mesela Kur'an metni üzerinde bir uzlaşı oluşuyor. Çünkü bu da metin üzerindeki ihtilaf da ayrılığa sebebiyet veriyor. En azından 7 kıraatin güvenilirliği tespit edilmiş oluyor bu dönemde ve bu metin üzerinde, ana metin üzerinde. Çünkü bu metin sadece bugünkü bizim gibi bizim bizim için ifade ettiği anlamın çok daha ötesinde bir anlama işaret ediyor o dönemde. Biliyorsun ilk dönemin en büyük sorunları Kur'an'ın e, yaratılmışlığı meselesi üzerinde gerçekleşti. Yani yani dinin e, temel metninin anlama konusunda ortaya çıktı. E, ne kadar can yakıcı sorunların oluştuğunu birazdan biraz birazdan e, e, açabiliriz kısmen. Ama bu çok mühim. Yani metin üzerinde bir metni anlama ve okuma konusunda bir uzlaşının e, olması, belli bir yorumun belirgin hale gelmesi... Sonra bir de Sufilerin katkısı diyor var. Sufiler de diyor çok ciddi katkıda bulundu var. Ee, her ne kadar diyor işte Sufileri biz diyor şimdiye kadar zikretmedik hiç. Doğru. Yani şimdiye kadar sufilere özel olarak bir zümre olarak bir grup olarak atıf yapmadı. Onların onları çünkü çok fazla e, teşekkür döneminde etkin bir ekol olarak akım olarak görmedi. Ancak onların e, dolaylı olarak. Ee, etkide yani bu şeyin Ehli Sünnet'in oluşumuna katkıda bulunduğunu e, söylüyor. Yani sapkınlık olmadıkça Sünnilik e, büyük oranda e, kabul edildi. Bir Sufi tecrübe kabul gördü. Bu e, Sünni düşünce e, içinde ve sünniliğin oluşumuna da bu hayat pratiği, bu manevi tecrübe, ruhsal tecrübe yine e, insanları bir arada tutan büyük bir etken olarak ön plana çıktı. Dört temel ilke. Yani bu bat, bu dört temel ilke, ilkenin ehl-i sünnetin oluşumunda çok e, ciddi etkisi olduğunu söylüyor. Hadis usulünün oluşumu, fıkıh usulünün oluşumu, Kur'an ilimleri ve tasavvuf. Dört temel ilke. Şimdi... Soru şu, peki bütün bunlardan sonra sünni bilinç ne zaman ortaya çıktı? Yani biz sünnilik şu zaman ortaya çıktı, el i cemaat diye kendisine işaret edilen bir mezhep, bir grup, şu dönemde beligin hale geldi diyebiliriz miyiz? Biliyorsunuz bu vatın kitabın başında işaret ettiği dört ilkeden bir tanesi de şu, mezhep üzerinde konuşurken, aslında bu mezhebin tikel fertlerini dikkate alarak onun üzerinde konuşuyor. Eğer e, o mezhebin kendisine işaret edilen belirgin bir şahsiyeti var, onu mezhep olarak kabul ediyor. O yüzden burada da kim var sorusunu soracak. Yani kendisini Sünni olarak kendine işaret edilen kim var, kimler var sorusunu burada e, soracak. Hatta bu 391. sayfada şöyle diyor: e, İşin en önemli kısmı şu, Müslümanların ana gövdesinin Sünni İslam'ı oluşturan çeşitli inanç ve uygulamaları ne zaman açıkça kabul ettiğini keşfetmeye çalışmaktır. Ne zaman yani? Sünnilik, ana, ana gövde tarafından benim sende. Müslümanların, şiirlerin aksine kendilerini sünni olarak düşünmeye ne zaman başladıkları ve niçin sünni terimini kullandıkları? Neden e, ehl sünnet ve cemaat diyoruz ya da sünnilik diyoruz biz bu akıma? E, hatta iki tane soru soruyor paragrafın sonunda. Sünniler nereye kadar ortak inançlara sahiptiler ve ne ölçüde birbirlerine ait olduklarını kabul ediyorlar? Ya da bu zıtlıkları bir arada tutan temel ilke e, neydi? Burada yani Sünniliği bir arada tutan ilk temel ilkenin siyasi bir görüş etrafında oluştuğunu söylüyor. O da e, Hz. Osman ve Hz. Ali hakkındaki görüşü ertelemek. daha mürcii bir görüş gibi de gözükebilir bu. Bunun hakkında e, karar vermemek. Yani Hz. Osman'ın e, ilk altı yıl, altı yılı olsun, sonraki altı yılı ya da altı ay olsun e, ya da sonraki dönemi olsun. Ee, onu oradaki yaptıkları icraatları hakkında herhangi bir olumsuz görüş beyan etmemek ve e, aynı şekilde Hazreti hakkında da yani olumlu değil olumsuz herhangi bir görüş belirtmemek yani e, bunun bu konuda tevakuf etmek, bu konuda susmak yani fitneye sebebiyet vermemek amacıyla bunun sünni bilincin ilk ortaya çıkış noktası olarak görüyor. Yani bu, bu ilkenin ortaya konulmasını, nitekim İmam Azam'ın e, işte fıkhı hakberinde de e, malum cümleye atıf yapıyor. Mesela biz Osman ve Ali meselesini Allah'a havale ederiz, yani <gülüyor> erteleriz, bu konuda karar vermeyiz. İlk ortaya çıkan inanç bu, yani Sünni'li Sünni'li ilk bir getiren fikir düşünce e, bu. E, Evet, sonra başka örnekler de veriyor ama asıl e, önemsediği husus burada, üzerinde durduğu konu, el i Cemaat ismi nasıl ortaya çıktı? Nereden geliyor? Bununla ilgili bir takım deliller ortaya koyuyor. Sayfa e, 399'da, e, mesela Ahmet bin Hanbel'in Ehl-i vel Cemaat vel Eser şeklinde kullandığını söylüyor. <gülüyor> Ahmet Bilhanbel ilk defa bunu ehl-i Sünnet vel cema vel eser şeklinde kullanmış. Ee, sonra İbn Kuteybe'de de ehl-i tabiri kullanılmış birkaç defa. Cahız'ın Osmanilere ve ehl e karşı zeydiliği savunduğu gibi ifadelerin de bulunduğuna işaret ediyor. En kapsamlı delili ise burada eşarının makalatından veriyor. Ee, makalatta eşari ehl-i sünne vel hadise bazı görüşler nispet ediyor. Yani bir grup bir zümre olarak bunları e, vurguluyor eşari makalatında. Bunların temel görüşleri Allah'ın cisim olmadığı ve eşyaya benzemediği görüşü. E, Allah cisim değildir ve nesnelere benzemez Bu görüş onlara nispet e, ediyor. E, bir yerde de yine e, eşari makalatta ehl-i istikame şeklinde geçiyor. Eee. Evet. Ee, bir yerde evet, Ehl-i nereden Sünne... Evet, o da yine Eş'ari'de geçiyor. Eş'arî'nin makalâtında yine Ehl-i Sünne vel şeklinde bir tabirinin de bulunduğunu, yer aldığını söylüyor. Yani Ehl-i Sünne ilk kullanıldığı anda yani bir de ilave bir kavramla birlikte kullanılmış çoğunlukla, ehl-i sünne vel istikame, yani sünne olmak yetmemiş ya da ehl sünne vel cema. Bu eklenti, istikame ve cema kavramları da son derece mühim, son derece önemli. Sonra, e, buradaki cemaatin aslında e, kuşatıcı yani to bütün toplumu kuşatıcı bir anlam ifade ettiğini, ihtiva ettiğini söylüyor. Dolayısıyla yani siyasi bir içerikle kazandığını söylüyor. Yani işte ana omurganın belli bir görüş üzerinde, el i çizgisi üzerinde birleşmeleri tamam. Ama bir de e, bunların e, pek çok insanı kuşatması, yani toplumun çoğunluğunu, genelini kuşatması anlamında cemaat istikame gibi kavramlar da burada e, vurgulanıyor, çeşitli metinlerde. Bu dönemde yazılan çeşitli e, metinlerde. E, İbane'de mesela Eş'ari'nin İbane'sinde ise Ehl Hak, e, Ehlül hakkı ve Sünne diye bir tabir geçiyor, bir ifade geçiyor. E, Luma da geçiyor aynı şekilde. Ehlül Cema'a şeklinde bir terbip geçiyor. Yani demek ki çok değişik kavramlar bu dönemde. Hicri 3. asırda kullanılmış ve daha sonra bunlar içinde ehli sünne, ehli sünnet ya da ehli sünnet ve cemaat tabiri yaygınlaşmış. İlk e, kavram ehli sünnet yönteme karşılık geliyor. Biraz önce e, fıkıh usulü e, ve hadislerin hadis usulüyle ilgili vurguladığımız sünnet kavramına yani e, ana ana referans aldıkları e, Kavramı işaret ederken, yöntemlerini işaret ederken, devamındaki cemaat ise kuşatıcılığa, belki e, toplum bir arada tut tutan e, düşünceye işaret ediyor olabilir. Ee, şimdi burada 402. sayfaya bakarsanız, burada bir yargısı var, Vat'ın. Ee, yukarıda diyor, ileri sürülen genel ile örnek olan ilk isimlerin görüşlerinden çıkarılacak sonuç ile kesin şekil veren olayların 3. 10. asrın başlarında olduğudur. Evet, mütevekkilden bu yana idarecilerin siyani, e, işte bu mihnenin hemen bitişinden sonra e, ile kesin şekil veren olayların başladığını söylüyor 3. 10. yüzyılın başlarında. Ee, mütevekkilden bu yana idarecilerin siyasete kesin olmamakla birlikte bazen Sünniliğin kuruluş sürecine katkıda bulundu. Mevcut olaylardan ve çeşitli alanlardaki geniş uzlaşıdan sonra bile insanlar ancak kademeli olarak kendilerinin Sünni olduklarını düşünmeye başladılar. Yani bu dönemde bir bilinç yavaş yavaş kendini göstermeye e, başlıyor. Ehli Sünnet gibi de 3. 9. asırda e, burada 3. burada da bir hata olmuş yapayım bu tercüme iletirim evet. ee, ancak diyor e, sünni sıfatının dikkat çektiği ilk örnek İbni Bakta'da yer alır kitabı tevhide mesela maturgin kendi fırkası için kullandığı özel bir isim yok şimdi bunun paralelinde ki bir kutuplaşmadan bahsediliyor Şiilik nasıl şekillendi ee, şiilik de diyor, aşağı yukarı 850 yılından sonra yavaş yavaş bölünmeye başladı diyor. Burada Şiiliği oluşturan temel ekollerden bahsediyor, İsmaililerden bahsediyor. Sonra Zeydilikle Zeydilikten bahsediyor. Zeydiliği ciddi bir entelektüel hareket olarak tanımlıyor ki benim de genel görüşüm o. İlk dönemden itibaren Şia için, Şia'nın en entelektüel tabakası Zeydilik. E, Muhtezile ile olan etkileşimin il ilişkisinde de bunu biz e, görebiliriz. E, yani karşılıklı il ilişkisinde de bu e, ortaya çıkıyor. E, Yemen ZD'liği özellikle e, yüksek bir entelektüel seviyeye sahip o dönemde. Ancak tabii VAT, e, what... e, İslam düşünceli ana akımına çok fazla katkıda bulunmadığını söylüyor ZD'liğin. Bilmiyorum, tartışılabilir. Sonra imamiliğin oluşumundan bahsediyor. Hatta Neubahdi'nin eserinden hareketle bu dönemdeki Şii grupların temel öğretilerini özetliyor sayfa 408'de. yüz ee, Evet. Hatta bu 408'de sayfanın sonunda dördüncü, yani onuncu olacak. Üçüncü Onuncu değil de dördüncü on üç dokuz evet öyle olacak biraz önce orada bir hata olmuş bir kimse dördüncü onuncu aslında ilk yarısında imami öğretisinin ılımlı şeyleri arasında genişçe kabul edildiği bu sebepte rakip cümlelerin çoğunun varlığını sürdüremediği izlemine kapılabilir yani nasıl ki sinilik e, arka plandaki bütün görüşleri temsil eden eden merkezi bir merkeze yerleşti. Yani bir, bir İslam düşüncesinin ana omurgasını oluşturur hale geldi, ana diye oluşturur hale geldi. Bunun karşısında Şiilik de konsolide oldu. Artık Şiilik de farklı görüşler, işte karmatilerdir, bulattır, ne bileyim pek çok görüş. zeyd bu, İsmail'i, Cafi'li, bütün bunlar da artık bir imami kavramı altında, imami ismi altında toplanmaya başladı. Ya da Şia'yı temsil eden ana görüş imamiye olmaya başladı diyor. Ee, nitekim bu Büveyhiler 945 yılında iktidara geliyorlar. Büveyhiler. Bu dördüncü asra bu arada Şii İslam düşüncesinde Şii asrı diyenler de var. Onu da söyleyeyim. Çok etkin olmuşlar. Ama bu Büveyhiler altında yine Abbasilerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ya da Sünniliğin nasıl geliştiği hususu kendinde açıklanmaya e, muhtaç. Ebevehihler gerçekten salt bir mezhebi bir tavır göstermiyorlar bu dönemde. E, pek çok alime, pek çok alim, bizim sünni e, sünni kelam tarihinde kendisini işaret ettiğimiz pek çok alim bu ebevehihler altında kendi bilimsel faaliyetlerini çok ciddi bir şekilde devam ettiriyorlar. <gülüyor> Ancak bu bu tarih aynı zamanda ve de e, iktidara geldikleri tarihe işaret ediyor, 945. Evet, yani Şiilik de tam karşısında iyice safları sıklaştırmış ve imamilik altında işaret edilen bir mezhep haline gelmiş. 410'da e, şöyle bir soru soruyor. Şu an olduğu şekilde imaminin pratikte önemi neydi? Sünni'lik ve Abbasi halifesiyle ilişkileri nasıldı? Dördüncü, onuncu yüzyılın imamileri, Hişan bin Hakem gibi bir asır önce yaşayan şahısların kendi imami arkadaşları olduklarını savundular diye devam ediyor. Bu dönemdeki imamilerin sahabilere ve kendi entelektüel faaliyetlerine de güvenerek sünni ulemaya karşı eski düşmanca tavırlarını sürdürselerde bazı farklılıklar da vardı diyor. Ee, bunların en kayda değer olanı imanın bir gizlenme ya da saklanma halinde olmasına dair inancın e, benimsenmesidir. Ayrıca bu dönemde e, büyük oranda politik ortamın da değiştiğini, ahtarda tutmak gerektiğini söylüyor Watt. E, hep bu yani düşünce tarihi okumalarında, kelam tarihi okumada hep politikaya, siyasete atıf yapıyor zaten. Daha önce iki Oturum önce sanıyorum daha ayrıntılı bir şekilde sadece Abbasilerden bahsetmiştik. Ee, orada da çok net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Yani bu kelamla ilgili ilk kımıldanmaların olduğu dönemin alt, altında, yani öncesinde bir Abbasilerin, yani Hilafetin Emevilerden Abbasilere geçişinin anlamı ve önemi üzerinde durmuştu. Yani daha e, ilk kelamla ilgili görüşlerin, Ön ekolleşmeye dair görüşlerin ortaya çıkmasından önce sık sık bu atıfları yapıyor. Bunlar doğrudur ya da değil ama benim görüşüm, görüşün aynı şekilde kelamın yani siyasetle birlikte okunması, kelami şeylerin, görüşlerin, fikirlerin bunu tesir eden, ortaya çıkaran, hatta belirginleştiren bir etken olarak siyaset kurumuyla paralel okunması şeklinde ee, bu üçüncü, dokuzuncu asır başlarından itibaren politika ortamında büyük çapta değiştiğini, hatırda tutmak gerektiğini yine burada vurguluyor. Ee, yani memundan mütevekkile kadar gelen süreçte tabii çok ciddi bir politika değişikliği e, oluyor. Bütün bunlara karşılık mesela, e, Sünniler tabii bu ilk... Zıtlık yani iki akım arasında, iki düşünce arasında ilk zıtlık bu halifelerin hilafet sırasında kendini gösteriyor. İşte Sünniler ilk dört halifenin kronolojik tarih sırasında aynı zamanda bir değer sırası olarak belirginleştiriyorlar. E, i̇mamiler ise ilk üç halifeyi ve sahabenin çoğunu reddederek kendini tüm İslam toplumunda özdeşleştirmekten e, kaçınıyorlar böyle bir e, tezat ortaya çıkıyor e, Sünni kelamın gelişim ve oluşum döneminde dokuzuncu as yani dokuzuncu bölümde vat ana hatları bunlardan bahsediyor yani Sünniliği oluşturan siyasi etkenler e, düşünsel etkenler arka plan ana hatlarıyla e, ve tabii ki Şia'nın oluşumu gelişimi yani teşekkül döneminde Şia burada var sadece. Yani Şiilik e, e, müstakil olarak incelenmiyor. Bu yani sünniliği etkisi bakımından e, inceleniyor. Onu da belirtmiş olalım. Gelelim 10. bölüme. Peki sünni kelamın e, gelişimi e, ve ilk temsilcileri konusunda neler söyleyebiliriz? Hala daha eşariye gelmedi. Eşariye gelmeden önce bir de daha yakın. Yani İmam Eşri'ye daha yakın bir dönemde yaşayan ve onun akılcı hareketini e, ya da akılcı kelam teorisini daha yakından etkileyen bir takım kişilerin olduğunu, bulunduğunu e, söylüyor. But, burada yine tabii mihnenin sonuçları üzerinde duruyor. Bu uzun bir bahis bu kitapta e, yer alan. E, Tabii mihne onun için, yani onun girişte verdiği ilkeler doğrultusunda ciddi anlamda analiz edilmesi gereken bir olgu. Bu dönemde özellikle mihne sürecinin burada siyasi etkileri değil de düşünsel etkileri üzerinde e, duruyor. İşte bu dönemde e, Kur'an'ın mahlukiyeti, yaratılmışlığı üzerinde oluşan e, tevakkuf düşüncesi, lafsiye düşüncesi, Ahmet bin Hanbel, konumu, yaklaşım, bir de bir takım muhtezilerin ortaya attıkları fikirler üzerinde uzun uzadıya e, duruyor. Ee, mesela bu lafzı diye bir olgudan bahsetmesi önemli. Çünkü biz genelde mesela şöyle tanımlıyoruz bu dönemi, mihne sürecini. İşte halkı Kur'an'ı savunanlar, benimseyenler, bir de bunun karşısında Kur'an'ın mahluk olduğunu reddedenler Ama o dönemde farklı görüşler de var, farklı tonlar da var. Mesela bunlardan, mesela lafziye, bunlar Kur'an'ın Kur yaratılmamış olduğunu, ancak bir şahsın onu okurkenki lafzının yaratılmış olduğunu iddia ediyorlar. Ve bu, mesela Ahmet bin Hanbel'in savunduğu, e, Hakkı Kur'an'a karşı tavırdan daha başka bir görüşü işaret ediyor. Ve o dönemde bu lafzı daha ziyade ele, eleştirilmiş gibi e, gözüküyor. E, bunlar, mesela e, kimler bunlar? Peki bu lafzı ye'yi temsil eden kişiler e, kimler? Bunlarla ilgili bir takım isimler de veriyor. E, e, Ahmet bin Şeyh'e Montgomery Watt mesela Hüseyin el-Kerabisi'nin Ahmet bin Hambel tarafından bir lafzi olarak algılandığını ve e, ona karşı çok öfkelendiğini söylüyor. Hatta Ahmet bin Hambel cehmi olarak etiketlemiş yani bu lafziyi, cehmi olarak etiketlemiş ve şiddetle karşı çıkmış, onları Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söyleyenlerden daha tehlikeli e, bulmuş. Hüseyin el Kerabisi bu dönemde meşhur Fakih Ehli Bey'den hatta Şafi'nin talebesi olduğu da burada vurgulanıyor. Mesela Muhasibi var, bu dönemde yine bu konuda görüş bildiren, o da mesela bir lafzi olarak niteleniyor bu dönemde. Bir lafziye diye bir hareket var. O da mesela çokça bu sebeple eleştirilmiş. Ahmet bin Mesela Ahmet bin Hanbel ona da çok sert davranmış bu konuda. Hani Ahmet bin Hanbel tabii bu konuda taviz vermeyen ehl Sünnet'in imamı ve bu konunun mağduru olarak gözüküyor. Ama bir de mihnenin arka planı var, sonrası var. Orada da yani bu mihne sona erdikten sonra da Ahmet bin Hanbel üzerinden bu karşıt e, görüşlere yönelik bir takım tavırlar, bir hareket var. bir bir haşvi bir olgu var bu dönemde. Oldukça ciddi ciddi yani tacizlere varan, tetişlere varan sorgulamalara varan bir mihne sürecinin farklı cihetten farklı boyutta devam ettiğini de biz burada görüyoruz. Mesela i̇bn Selci diye birisi var bu dönemde yani Lafziye'nin kurucusu olarak isimlendiriliyor. O da Kur'an yaratılmıştır diyor ama bu yaratılmış dediği yani insanların birbirine söyledikleri yani söze dökülen, kalem ile yazılan, okunan, ezberlenen Kur'an'dan bahsediyor. Bunu yaratılmış olduğunu söylüyor. Ee, hatta daha ilginç yani zamanda oluştuğunu falan söylüyor. Burada çok değişik farklı teoriler var. Mesela benim için bu ufuk açıcı oldu bu bölüm okurken. E biz orada tek iki kanada odaklanmışız ama o o hususta çok inan, çok ciddi yani bu halk Kur'an meselesi çok ciddi bir fikri derinlik ve zenginlik var. Ve bunun üzerinden bir ayrışma var, ayrıştırma var. Yani ümmet bu mevzu, mesele üzerinden ayrışıyor. Ve sonra mesela e, bir civayete göre İmam-ı Şer'i işte Şam'da deniyor. Ben bugün karıştırıyorum onu şehirleri, kişileri, isimleri. Abdullah hocam da oradan düzeltiyor, Allah razı olsun. Abdullah hoca orada olduğu için rahat rahat karıştırıyorum ben de. Şimdi orada bir B çıktı. Ee, Eş'arî'nin ve ilk mesela teberri ettiği fikir İmam Eş'arî'nin bu halkul Kur'an. Yani halkul Kur'an fikrinden hemen teberri ettiğini söylüyor. Yani Mu'tezi'nin bu görüşünden. Yani mevzu çok daha girift ve çok daha kompleks, yani göründüğünden çok daha ayrıntı, bu hususun tam bu siyasi tartışmalar yüzünden tam anlaşılı, anlaşılabildiğini düşünmüyorum. Bu ilahi kelamın mahiyeti meselesi. Tam etüt edilmiş, incelenmiş değil. Yani neden bu insanlar bunda bu kadar ısrarcılardı? Yani karşılığında şiddete varacak kadar yani. Neden bu konuda bu kadar ısrarcılardı? Bunun, bu, bu nasıl bir taviz doğuruyordu ya da nasıl bir sorun doğuruyordu? Ümmetin bütününü ortadan kaldıracak. Mesela Buhari'nin de bu dönemde bu lafziye tartışmalarına katıldığı yine burada söyleniyor. O da mesela lafzi olmakla suçlanıyor, Buhari. Ee, o da buna karşılık, yani bu iddialara karşı cevap veriyor. Kur'an Allah'ın yaratılmamış kelamıdır, insanların fiilleri yaratılmıştır ve bunu sorgulamak ise dalalettir diyor. Ee, böyle bir durum var, yani bir tür lafziye olgusu da var o dönemde üzerinde durulması gereken Tabii Ahmet bin Hanbel meşhur olduğu için bu dönemde onun altında, onun üzerinden yani olayın devamı pek bir devamı sürdürülmüyor. Yani bu mihnenin devamı sürdürülmüyor ama orada da çok ciddi sıkıntılar problemler var. Burada ilginç bir görüş zikretmiş Vat. Muhtezile'den iki Cafereyne Cafer bin Har ve Cafer bin Mübeşşir'e. Onlar da bir kimse okuduğunda yazılan, ezberlenen ve işitilen her şeyin de esasen Kur'an olduğunu ittifak ettiler. O, bu iddiayı dilin sıradan kullanılışıyla doğruladılar diyor. Ee, bütün bu problem yani bütün bu hasıla üzerine İbn Küllab gelecek ve İbn Küllab daha sonra hani bizim meşhur artık şey haline gelen e, Ehl-i Sünnet'in resmi haline gelen görüşün oluşmasını sağlayacak. Ee, yani İbni Küllab diyecek ki Kur'an işte, e, mana olarak ezelidir, yaratılmamıştır ama lafız olarak yaratılmıştır diyecek. Aslında burada lafz görüşü bu çokça eleştirilen Ahmet bin Hanberin çokça karşı durduğu lafz görüşü e, İbni Küllab'ın yorumu üzerinden Ehl-i Sünnet'in temel ...düşüncesi olarak daha sonra... ...kabul... E, ...görecek. Evet. Şimdi... Burada evet, uzatı oldukça vakit. Şimdi burada tabii Hanefilerden de bahsediyor ama... ...Hanefilere yani Sünni'nin oluşumunda çok büyük bir yer... ...vermiyor açıkçası çok atıf yapmıyor onlara. İşte İmam Maturidi'yi birkaç yerde isim ismen zikrediyor burada Kitabü Tevhid'inden bahsediyor ama Kitabı Tevhid'inden çok ciddi bir alıntı yapmıyor. Oysa ki yani Şerif'in yaşadığı dönemde ha şey, İmam Maturidi çağdaş. Yani öyle bir yani Matur'da zaten ihmal edildiğini, dikkate alınmadığını çünkü merkezi coğrafyadan uzak olduğunu söylüyor. Çok ama e, burada işte daha ziyade İmam-ı bu Hanife'den bahsetti daha önceki bölümlerde. Burada da bir iki yerde İmam-ı diye atıf yapıyor. İmam-ı Azam'ın fıkıhı falan da atıf yapıyor burada belli yerlerde. Sonra İbni Küllab'ı önem, öne, önemli görüyor. Ki bence de öyle. Şu bir soru. İmam Eşer'i... Ee, mutezleden itizal ettikten sonra, ayrıldıktan sonra ne oldu, nereye geçti? Burada farklı görüşler var. Küllabiye'ye geçti, Hanbeyliye'ye geçti, ya da hiçbir yere geçmedi. En ee, üstüne teşekkül ettirdi, oluşturdu falan şeklinde görüşler var. Ama mesela e, e, İmam Eşeri'nin savunduğu görüşlerin e, pek çoğu İbn-i var. Yani İbn-i Küllab tarafından. Belli bir noktaya, belli bir seviyeye e, getirilmiş. Belli bir seviyeye getirilmiş. E, ve mihne döneminin en önemli kelamcılarından yani bu e, İbni Küllab, Abdullah bin Said bin Küllab. Şafii bir şahıs bu. Bu İbni Küllab'ın tabi el sünnetinin oluşumu olan katkısı üzerinde çalışmalar var. Bu çokça bilinen bir vurgu e, zaten. E, mesela onun özellikle sıfat teorisi, sıfat görüşü yani sıfat zatın ne aynıdır ne gayridir şeklindeki teori bu İbnü'l-Küllab tarafından kullanılıyor ve bir sıfat akidesi geliştiriyor. ki o zamana kadar işte sıfatlar tevil edilmeli mi, edilmemeli mi? Zatın dışındaki sıfatlar mevcut mu? Yani sıfatların yani Reel varlığını kabul etmeli miyiz, yoksa sadece isim olarak mı görmeliyiz, tevil etmeli miyiz, yorumlamalı mıyız şeklinde farklı görüşler var. E, fakat i̇bn Küllap Küllab sıfatları ne zatın aynıdır, ne zatın gayrıdır diyerek bütün bu tartışmaların neticesinde bir görüş ortaya koyuyor ve bir sıfat tasnifi yapıyor yani. Nefsi sıfatül fiil, sıfatül nefs ya da zat sıfat-ı zat, zati sıfatlar, fiili sıfatlar diye bir tasdif yapıyor. Bu zaten İmam Azim Ebu Hanife'de de var. Ve e, Eşarî'den önce <gülüyor> önemli bir kelamcı. E, yani Ehli Sünnet'in kurucusu olarak i̇bn Küllab görülse herhalde çoğu kimse yadırgamaz. Ama buna rağmen neden i̇bn Küllab'ın değil de Eşarî'liğin tercih edildiği bir kurucu olarak Eşarî'liğin tercih edildiği bir soru. Bunu bir tarafta tutalım şimdi. Şimdi e, Eş'ari de pek çok pasajda, mesela Lümmada, kitab Lümmada, Ashabına diyor. Şimdi kime gidiyor bu Ashabına, kim? Vat'ın görüşü buradaki Ashabına, e, aslında Küllabiye'ye gidiyor. Yani Eş'ari kendisini Mu'tezerden ayrıldıktan sonra Küllabiye'nin bir parçası olarak görüyor. Yanlış hatırlamıyorsam... E, Mehmet Hoca da Ankara yaşayan Mehmet Hoca da bu bu görüşte bu bununla ilgili bir yazısını okudum yanlış hatırlamıyorsam. Bu da o görüşte yani bir süre bu Külliyabiyeyi kendine bir şey e, takip edecek takipçisi olunacak ya da içinde birlikte bulunacak bir akım, bir ortam olarak e, görüyor Külliyabiyeyi. Daha ortada henüz Ehl-i sünnet falan yok yani. Daha doğrusu mezhep olarak yok, isim olarak yavaş yavaş kendini belliğin hale getiriyor eşerilik falan yok. Şimdi yani İbn Kullab son derece önemli, muhasibi son derece önemli. E, kerabisi, Kalani'si son derece önemli. E, daha yakın yani Eşarili ya da Ehl-i Sünnet'i daha yakından oluşturan, tesir eden etkenler olmak bakımından. İbni Kerram'dan da bahsediyor. Yine. Ee, onun da etkili olduğunu söylüyor. Şimdi bu, bu dönemde bunlar tabii müspet anlamda eşarili doğuran, ehl-i sünneti doğuran aktörler. Yani e, eşari bunlardan doğrudan alıntılıdır. Bir de negatif anlamda, olumsuz anlamda kelam karşıtları var o dönemde. Onlar da kelamın oluşumu etkilediler varlıklarıyla. Çünkü onlara karşı belli bir şey ilkke savunmak gerekti içeride burada gördüğünüz gibi yani kelamın yönünün daha çok içe döndüğünü görüyoruz mule kelamını konuşurken daha çok dışa dönmüştü olan yani dışarıdan içeriye doğru geldi bu sorunlar daha ziyade yani muli Aslında bütün bu sorunların oluşmasını tesir eden etki eden bir noktada bir yerde duruyor fakat Onların bıraktığı noktadan itibaren iç bünyede belli bir fikri mayalanma ya da yapılanma sürecine girildiği gözüküyor. Yani ehli sünnet bütün bu problemleri Mutezile'den tevarüs etti. Mutezile'den aldı. Bu en başta ehli şey olmak üzere mesela, bu halkı Kur'an olmak üzere, sıfatlar, sıfat tartışmaları olmak üzere, insan fiilleri üzerine yapılan tartışmalar olmak üzere, ruhyetullah üzerine yapılan tartışmalar olmak üzere. Mesela ruhyetullah benim de biraz özel bir ilgi alanı bu Yatullah. Yani Rukyatullah neden ibane'de bu kadar çok geniş bir şekilde anlatılıyor ve nakil merkezinde anlatılıyor, ayetler üzerine anlatılıyor. Enteresan. Yine ee, bu meşkür hutbede Esâri'nin hani Muhtezel'den ayrıldıktan sonra, bu Şam'da Emeviye cami yanlış hatırlamıyorsam çıkıyor oraya diyor ki ben diyor Muhtezel'den ayrıldım. Bir tanesi Halkur Kur'an. Yani artık Hal Kur'an konusundaki muhtezliği tezi reddediyorum. İki, Ruhiyatullah konusundaki muhtezliği tezi reddediyorum. Üç, insan fiilleri konusundaki muhtezliği tezi reddediyorum. Yani üç konuda teberri ediyor muhtezleden. Bu üç konudan bir tanesi Ruhiyatullah. Yani Allah'ın ahirette görülmesi ne anlamı var? Ben hala bunu çözebilmiş değilim. Bilenleri varsa söylesinler. Ruhiyatullah niye bu kadar önemli? Benim bazı öngörülerim var ama henüz daha onları olgunlaştırmış değilim. Bu Yatullah neden bu kadar mühim, e, belirleyici bir noktaya geliyor erken dönemde. Yani, yani e, ilk etapta el Sünnet ve Mu'tezdâ arasındaki ayrışmayı ortaya koyacak bir şekilde. Ve ibanenin İbane ki çok mühim bir metindir. İşte Eccri 300'lerde falan yazıldığı söyleniyor, bilmiyorum. Belki kasıtlı olarak öyle söylüyorlardır hani Eşari'yi Hicri Dötü'nün dördüncü asrı müceddi olarak görülüyor ya hani tam işte bir yüzde falan ortaya çıktı o dönemde meyldi, zuhur etti falan şeklinde böyle bir tarihlendirme de, stratejik bir tarihlendirme de e, olabilir. Yani bu dönemde yani kelam karşıtları da kelamın oluşumunda etkiliyor. Bunlardan en mühimi zaten Ahmed bin Hanbel e, biliyorsunuz. E, Ahmed bin Hanbel'in Görüşleri Ebu Yağla üzerinden veriliyor. Ebu Yağla ki onu akide bir metni diye kodlamış. Onun görüşlerine burada sıralıyor. Ondan sonra İbni Kuteybe'den İbni Kuteybe Dineveri ondan bahsediyor. Dineveri değil değil mi? Karıştırdım. İbni Kuteybe. Yani Dinever'de yaşıyor, Dinever Kadısı, Kadılığı yapıyor. Ee, o da yine aynı şekilde e, i̇bn Kuteybe Kuteybe'de kelam karşıtı, karşıtlı yapıyor bu dönemde. Bu Biliyorsunuz Tevhili Muhtelif'in hadiste o e, Eş'ari'yi savunuyor yani, İmam Eş'ari'yi savunuyor. Savunan bir tavır alıyor. Kuteybe. Sonra e, başkaları da var, başka Hanbeliler de var bu dönemde. Mesela Berbehari var, Hallal var. Ki Berbehari çok mühim. E, oldukça yakın bir dönemde yaşıyor. Yani aynı, aynı dönemde yaşıyor. İmam Eşeri ile beraber. Ve böyle ateşli bir şahsiyet diyor kitapta. E, gerçekten de böyle çok ateşli bir hem bilimsel yönü var, hem de böyle bir, bir tür nasıl denir, böyle aksiyoner bir tarafı var Hazret'in. O bakımdan da o dönemdeki karışıklıkların arkasında önemli etkili bir kişi olduğu söylenir Berbehari, berbehari fitnesi diye bir şey var yani o dönemde. Kendi görüşünü taşımayan kimselere karşı, yani, Karşıt bir politikasının olduğu, bir sıkıştırma, bir taciz, o yıldırma politikasının olduğu falan da iddia ettik. Hatta İmam Eşveri'nin İbani'de hanbelilik mezhebini benimsemesinin sebeplerinden bir tanesinde bu berbahari etkisi, berbahari korkusu olduğu da ifade ettiği bazı metinlerde. Sonra bir de taberi var bu dönemde. Taberi. Taberi. O da aynı şekilde ben çok ayrıntılı bilmiyorum onun görüşlerini yani kelam karşıtlığı ile ilgili görüşlerini bilmiyorum ama o da yine Ahmet bin Hamber'in lafsız görüşünü takip ettiği ifade ediliyor burada. Şimdi burada bir de gümüş çağından bahsediliyor bitiriyorum Allah olmuş zaten multezliyi gümüş çağında işte cübaillerden ve kâbiden bahsediyor ve bu dönemde artık yavaş yavaş şeyin bu tezlerin artık sona doğru yaklaştığını ifade ediyor. Hatta bu dönemde hiçbir orijinal görüş ortaya koyamadıklarını söylüyor. Sadece ebu ebu Haşim el Cübbay'ın ahval teorisi bu dönemin en orijinal görüşü. Bu da nasıl bir orijinal görüşse yani bilmiyorum. Yani anlayan varsa beri gelsin yani ahval teorisini. Kelamın üç yani anlaşılması imkansız şeyinden bir tanesi bu. Selasülmin <Sessizlik> muhallatil kelam. Nazlam'ın Tafrası, Eşari'nin Kesbi, bir de bu Ebu Haşim'in Ahvali. Bu dönemden en orijinal görüşlerinden biri olarak Ebu Haşim'in Ahval görüşü olduğunu söylüyor. <gülüyor> e, ve ona göre bu dönemde mutezile kelamı nihai sınırlarına varıyor zaten. Ondan sonra her ne kadar işte Kadı Ablu Cabbar gibi bir önemli bir mütefekkir, bir teorisyen ortaya çıkarsa bile bunun çok ana gövdeyi, ana düşünceyi etkileyecek bir düşünce ortaya koyamadığını ifade ediyor ki bu herhalde kendi dönemi için, o dönem için belki savunulabilir. Çünkü Mu'tezili'nin temel metinleri henüz yayıyor, yani dolaşıma girmemişti. Ondan sonra çok fazla metin ortaya çıktı artık. Biz bugün muteziliği yani bir e, ana akım olarak 12. 13. asrı kadar takip edebiliyoruz yani. İşte Kali'nin talebeleri var, Zeydi'yi talebeleri var, Karay'i talebeleri var, Hüseyin'i Basri'ler var, İbnül Melahimi'ler var. Bundan sonra e, rastaslar var, el muhalliler var, mu tarifiye kol var falan. Zeydiye içinde sayılabilecek pek çok isim var. E, yine muhtezlerin görüşlerini taşıyan. E, dolayısıyla muhtezde sonraki dönemlerde de canlı bir aktör olarak, bir etkin olarak varlığını sürdürdü. Şu an bizim bildiklerimiz bunlar. Belki ilerleyen dönemde, yani muhtezde literatürü tam olarak ortaya çıkarıldığında sahaya daha yakın olabiliriz. Hissedebiliriz kendimizi. Şimdi eş Ari neyi başardı. Bitiriyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Bu burada önemli belki üzerinde durmamız gereken şey e, üç kardeş meselesi. Bunun bir tür hani kurgu olduğunu ifade ediyor üç kardeş meselesini ki ben de o kana diyeyim hani iyi ve meselesi. Biliyorsunuz çok anlatayım bunu. İşte İmam Eşeri'nin İma, e, Ali el-Cubba'ydan ayrılışının bir sebebi olarak gösteriliyor bu üç kardeş meselesi. Yani aslah teorisi. Oysa ki e, Ali el aslah teorisine zaten savunuyor. O e, aslah teorisinin bir yorumunu e, savunuyor. Tefadül görüşünü, lütuf görüşünü savunuyor. Yani Allah'ın karşılık olarak değil, yani insanların maslahatını görmesi değil. Yani bunu bir lütuf olarak, ashab-ı lütuftan gördüğünü ifade ediyor. Bilmiyorum herhalde tam ifade edemedim. Tefaddül görüşünü ifade ediyor. Burada güzel anlatıyor mu? Evet, bu Cübain'in görüşü değil yani. Bu Bağdat Muhtezesi'nin görüşü asla teorisi daha ziyade. Ee, sonra <gülüyor> yani Allah'ın asla değil tefaddül daha ziyade hareket edeceğini, ya yani insanı hak ettiğinden çok, yani hak ettiğini değil, hak ettiğinden daha çok lütuf verebileceğini, daha fazla iyilik yapabileceğini savunuyor. Dolayısıyla çok belirgin bir görüş olmadığı için yani e, Eşari'nin bu konuda hocasını sıkıştırması çok olası gözükmüyor. Bir de bir başka husus e, bu, bu hikaye, yani bu olay, en kadar kendine çok güzel bir hikaye olsa da çok geç dönemde ortaya çıkıyor ya mesela İbn al-Sâkir, Sübkir falan zikretmiyorlar. Ee, Gazali çok sonraları bundan bahsediyor falan. Dolayısıyla e, bu, bu bu anekdot her ne kadar bir kendinde bir değeri olsa bile yani kurgu olma ihtimali oldukça yüksek bu ihvayı selahsız desin. Sonra Tabi İmam Eşari'nin, arkadaşlar, düşünce tarihinin en karanlık noktalarından bir tanesi, Eşari'nin kuruluşu. Ee, İmam Eşari'nin neden ayrıldı sorusu. İmam Eşari Muğtezmiz'den niye ayrıldı, neden ayrıldı? Bu konu henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değil yani metinler üzerinden. Pek çok sebebi var. Kişisel sebepleri de var, olabilir, doğrudur. İşte e, biliyorsunuz, aynı zamanda e, Ali el İmam Eşari'nin üvey babası, yani bir tarafta Ebu Haşim var, oldukça zeki, sürekli babasına sıkıştıran sorularıyla, onunla eş ayının aralarında yaptıkları münazaralar var, tartışmalar var, karşılıklı atışmalar var. Bunun bir etken olduğu olabileceği, yani Ebu Haşim yaşadığı polemiklerin, tartışmaların ya da rekabetin bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Onun dışında da bu dönemdeki... Basra'dan pek uzakta olmayan karmatiğî asilerinin tehditlerinin İmam-ı Eşari'nin kopuşuna zemin hazırladığı ifade ediliyor, söyleniyor. Hanbeli baskısının bunu tetiklemiş olabileceği ifade ediliyor, söyleniyor. Bununla ilgili olarak. bunun hepsi tahmin. Ee, ama i̇mam neticede <gülüyor> Muğteze'den kopuyor ve ayrılıyor. Peki ne oluyor? bir grup küllabiyeye intihap etti deniyor ki benim de kanaatim o doğrultuda da ama peki o zaman ibaneği nereye yapacağız? Mesela ibane metni görenler vardı ibaneği biz klasik düşünce okulunu okutmuştum ibane metninde. gerçekten çok hambeli bir metin gerçekten yani Allah'ın arşta ağaç arş, falan olduğunu söylüyor hatta Allah'ın her yerde olduğunu söyleyen yani böyle bir soyut tanrı tasavvurunu ortaya koyanları küfürle itham ediyor yani İmam Ebu Hanife ile ilgili çok sert ya ile ilgili çok sert görüşleri var mesela orada da yani doğru atılırsan nerede duruyor bu lümanın otantikliğinde problem yok istihsan havuzun otantikliğinde problem yok aşağı yukarı bunlar geçiş dönemi eserleri e, fakat e, de böyle bir nispet sorunu olduğu ifade ediyor yani bu kadar nak nakilci o kadar hanbelliye taraftar ki girişi zaten Ahmet bin Hanbel'e övgüyle dolu biliyorsunuz. Bu nerede duruyor? Onun, nasıl denir, konjonktürel bir metin olduğu, yani o dönemin etkisi altında yazılmış, yani yazılmak durumunda zorunda kalmış bir metin olduğu da ifade ediliyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim ama gerçekten o dönemde bir baskı var Basra'da. Bu, bu, bu baskının onun, onun değişiminde farklı yönlere eğilmesinde etkisi olmuş olabilir ama tek gerekçenin bu olduğu belki düşünülemez. işin içinde ailevi sebepler de vardır vesaire. Bir husus da şu, neden mesela eşari seçildi, bir imam olarak geriye doğru bakıldığında, neden arıyı seçildi ve biz eşarilik diyoruz, küllabiye demiyoruz, ne bileyim. Başka şeyler söylemiyoruz. Neden? Ee, burada da i̇bn Furey'i işaret ediyor. Ee, biz de bununla ilgili Mehmet Kalaycı ile bir, bu doğuşu doğuşuyla ilgili, ortaya çıkışıyla ilgili, daha doğrusu temel mesele bu değildi de, bu konulardan bir tanesi, sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Bir söyleşi yapmıştık. Bizim Murat Hoca ile beraber. O da izlenebilir e, arkadaşlar, sanıyorum. Ee, neden yani Dön, döndüğümüzde, neden Eş'arî seçildi bir mezhep imamı olarak? Burada e, şöyle diyor Bat, sayfa dört yüz Eş'arî'nin adının ağır basmasına önemli bir katkı übn Fürek yapmış olabilir diyor. Çünkü diyor, Eş'arî hayatı boyunca o zümre içinde kalanesiden haleke, yani İbn-ül daha önemli bir figür değildi. Ancak, İbnü'l-Fürek Tabakatü'l-Mütekellimin adlı eserinde Eş'ari ile ile ile onun ilk tabakadan fakitçiler için başlıca tarihi kaynaktır. Biliyorsunuz İbnü'l-Fürek'in Mücerredü'l-Makalatı var. Yani biz aslında e, bizim yani İmam Eş'arî'nin görüşleri diye atıfta yaptığımız atıf yaptığımız temel kaynak o. Orada bütüncül bir İmam Eş'arî portresi var. İmam Eş'arî'nin sistematiği var. Yani biz oraya atıf yapıyoruz. Onun dışında İmam Eş'arî'nin <gülüyor> kendi kitaplarında, kendi görüşleri çok ayrıntılı, detaylı bir şekilde aktarılmıyor ki. Mesela Lüma'da kısmen var, çok küçük bir metin zaten. Ve de aynı şekilde, İbane'nin nispet problemi, yani otantikliği üzerinde tartışmaları var. İstihsan-ül Havz'ı zaten kelam yapabilmenin imkanı tartışan bir metin. Yani neden yani biz e, tabiat bahislerine, görme bahislerine işaret ederek kelam yapmak durumundayız ve ilginçtir. Orada İmam Eşer'i akli yöntemle bunları savunmuyor. Mesela cevher, arazge, bütün tabiat felsefesini oluşturan temel terimler, hepsinin ayetlerde geçtiğini falan söylüyor. Nakli yani bir delillendirme yapıyor yani orada da. E makalat, zaten makalatta, eğer makalatın son kısmını, esma ve sıfat kısmını bir tarafa bırakırsak, İmam Eşer'in kendi görüşü yokken yani orada Oldukça objektif bir metindir yani makalat-ül İslamiyye. Burada İbn-i Fürek, yani burada, etkili gibi gözüküyor. Yani İbn-i tasvir ettiği, ta tasavvur ettiği İmam-ı Eşarî portresi geriye dönük olarak bir mezhep lideri ihtiyaç olduğunda ona nispet edildi bu mezhep şekilde. Ee, mesela başka yani işte şey şeyi Hunar dediğimizde artık orada İmam-ı Eşarî gündeme geldi ama mesela Kalanisi'den de Bağdadi Mesela de Şeyh'imiz diyor yani o dönemde. Tam belirginleşmiş bir durum söz konusu değil. Ama sonraki dönemlerde Eşailik mezhepe tarihçilerin de katkısıyla beraber bir kurucu isim olarak ortaya çıkıyor. Evet. Peki. Maturilikten bahsetmiyor. E, Sadece iki sayfa da bahsetmiş var. Maturilikten çok etkili olmadığını, teşekkül döneminde çok etkili olmadığını, bunun da işte tabakat, e, kita, tab, tabakat, tamam söyleyeyim, hiçbir şey söylemeyeyim. E, niye mesela İmam Maturidi bilinmiyor ya da kendisine atıf yapılmıyor? Gerçekten de tabakat kitaplarında atıf yapılmıyor kendisine. Niye? İşte uzakta, uzak, yani hilafet merkezinden uzakta olmaları, ondan sonra Bağdatlı alimlerin Semerkant'ta ne olup bittiğiyle ilgilenmeleri Genelde hanefileri, mezhebe tarihi ve e, tabakat yazım geleneğine çok değer vermemeli falan gibi bilmiyorum. Böyle şeyler söyleniyor burada. Ancak, yani maturidlerin daha ön plana çıkması, Selçuklular Osmanlılarla olduğu söyleniyor, ifade ediyor. Şahsen ben maturidin ihmal edildiğini düşünmüyorum İslam düşünce geleneğinde, öyle söyleyeyim. Yani bunu ayrıca konuşabiliriz. Hani hep şöyle bir şey var, maturidin ihmal edildi, olsaydı daha iyi oldu falan falan. Ben yani asla ihmal edildiğini düşünmüyorum yani. Ee, kitap böylece bitiyor. Eşeğirler ve arasındaki farklarla farklara da vurgu yaparak bitiyor. Yani matürlilik pek fazla yok bu teşekkür döneminde. Onu da söyleyeyim. Evet. <gülüyor> Hamdolsun bitti. <gülüyor> Abla Hocam. Teşekkür ederim. Verim mi geçti? Ee, çok ayrıntılı konular. Her biri üzerinde belki e, saatlerce konuşmak evet. gerekebilir. Evet, evet, İstersen arkadaşlara bir söz verelim, katkıda bulunmak tamam. isteyen, e, isteyen olursa. Arkadaşlar sistemden mikrofonu açabilirsiniz, izin verdim. Mikrofonu ve kamera açıp katkı sağlayabilirsiniz. Evet. Hilal Hadi Hocam e, Hocam ben e, Şiak İlam ile alakalı sor soru soracaktım. Yani biz Şia kelamını neden sadece imametle kısıtlıyoruz? Bir böyle daha geniş bir kaynak yok mu? Veya biz mesela Şia araştırmalar merkezi gibi bir şey kuramaz mıyız? Ee, hocam çok yani isabetli bir şey yaklaşım. Yani bizde hani Şia kelamı ile ilgili ben mesela müstakil olarak ne okudum? Aklıma bir şey gelmiyor gerçekten. Mesela yakın planda bu eksikliği mi gidermek istiyorum hep şöyle yani bir mesela Osmanlı liderlerinde bir Tusi'den bahsediliyor ama Tusi Tusi mi evet ha, nasıl nasıl bir Evet. Aha. hani bunu biz kaynak olarak okuyabiliyor muyuz mu Ruzmamı bilmiyorum ben mesela şimdi tabii ki ben ilk defa bu sene kelam tarihi 2'de de Şia kelamını anlattım iki ders yani çok da böyle ...ihtiyacım vardı gerçekten anlatmaya, bu konuyu konuşmaya. Şia kelamını anlattım. Mesela... ...bizim hangi kelam tarihi kitabımızda Şia kelamı vardır ki? Mesela mezheber tarihi kitaplarında Şiilik diye bir bölüm var. Orada bitiyor olay. Özellikle mütahir dönemde, yani erken döneme, yani ilk döneme geçin, mütahir dönemde Şia... ...Sünnelik Şii etkileşimi, ondan sonra metinler üzere iletişim, Safevi dönemi... Mesela Şia kelamı. Bunlar iç içe yani. İslam düşüncesinin en belirgin aktörlerinden bir tanesi yani Şia. Siyasi olarak Osmanlı'yla bu kadar münasebeti varken kültürel olarak olmaması mümkün değil. Fakat bu genelde ihmal edile gelmiş olması lazım. Yani yakın dönemde de bir öyle bir grupla okumak istiyorum yani bir Şii metni, Şia kelamı. Hep şöyle, işte mutezileyi takip et, hiç öyle değil yani, hiç öyle değil. E yani ben şimdi dok ıı, tez almam gerekiyor. Tez konusunda hani bununla alakalı bir şey yapsam mı diye düşünüyorum. Bir taraftan da korkuyorum. Girsem mi, girmesem mi? Yani. Aa, Karşılaşacağım Girmiş. şeyi <gülüyor> bileme bilemeyeceğim için. Şimdi bir saniye, bir dakika. Evet, o, o son hocam gelinceye kadar ben de katkı sağlamış olayım. Şu, şu anda <gülüyor> Türkiye'de çalışan çok fazla uzman yok. Aha. dolayısıyla siz 60'sta doktora da eee Şia Keram'ın sesip herhangi bir konuda çalışmaya devam ederseniz ülkemize katkı sağlamış olursunuz. Yurt dışında İran'ı hem siyasi hem istihbari amaçla İran kültürünü, inançlarını takip eden çok uzman var ama İran çalışan yok. Burada belki Farsça dolayı bir endişe olabilir. Acaba Farsça zor mu? Zor olabilir mi diye. Arkadaşlar e, dil açısından Arapçanız varsa Osmanlıcanız varsa yani 4-5 aylık bir uzman yanında metin okuyarak başımı geliştirebilirsiniz. Ben öneririm. ihtiyaç var. Evet abi. <gülüyor> Bizim çocuklar. Yani şöyle Farsçadan e, olmasa bile en azından Osmanlı medreselerinin işlerle <gülüyor> alakalı ne okutuldu onlara baksam hani Farsçam yok. Öyle düşünüyorum ama yani <gülüyor> kaygılarım var. Medreselerde Kerem'le ilgili neler okutuldu, içerikleri, nedir buna dair yapılmış tezler var. Ama Şia keramının kaynakları nelerdir, savunusu nasıldır, günümüzde nasıldır, tarihi gelişimi nasıldır, bununla ilgili Türkiye merkezde yapılan araştırma sayısı yetersiz. Bu açıdan çalışılabilir. İki yaş var. Osman Hocam buyurun. Abi şöyle, bu hani en son çıkan şu kitapta İslam kelam kitabında biliyorsunuz bu, yani bu kitap kelam tarihini böyle Şiili ön plana çıkararak yazan bir kitap. Yani kitabın belirgin hususiyetlerinden bir tanesi bu, çünkü işte Rıza Purce Vadiler falan... E, yani onların yakın zamanda yaptıkları mutezile ile ilgili, Zediye'yle ilgili yaptığı bütün çalışmalar buraya girdi, işte Hasan Ensari'ler falan. E, dolayısıyla bu kitapta işte İsmaili Teoloji, ondan sonra... E, Sonra işte İsna Aşeri Şia kelamı, Yemen'de Zeydi kelamı, işte Şia, Mutezile, Zeydi etkileşimi ile ilgili makaleler var. Ufuk açıcı makaleler var. Ee, yani yapılabilir, çalışılabilir. Yani benim de mesela hani Şii kelamı ile ilgili kim uzman dediğimde kendisine işaret edecek bir kişi hatırlamıyorum yani. yani mesela tarihinde var da Şii kelamı uzmanı var mı yani bizim alanda? Ben ben hatırlamıyorum yani ben bilmiyorum. Böyle hani bu alanda uzman bir, bir arkadaşımızı e, yani çok eksik ve ihmal edilmiş bir alan gibi hep işte, mesela Nasırt'in Tusi, Tusi'nin Tecrüdi, mesela Osmanlı medreselerinde okutuldu ama nasıl okutuldu, nasıl okudular ondan sonra? E, yani bunun okutulması herhalde orada Şianın kabul gördüğü anlamına eleştirel okuyorlar yani bu metinleri onlar. Bu konu hakkında da bilgi sahibi olmak için en üst seviyede teorik metinleri orada hülasa ediyorlar örneğin. Buradaki yazılarda çok ufak acıcı makaleler var. Ben birkaç kişiyi yönlendirdim yani yakın zamanda. konuştuk, Yönlendirdim. Ee, yine de yönlendiririm yani. Ee, öneririm. Ee, Hocam keşke yap yapılabilse İran sınırındaki Ardahan vardır var, Van var. O hı. çevredeki yakın ilerler. Proje bile yapabilirler, bu konuya uzmanlaşabilirler, hmm. ekip kurabilirler, yani Caferilik konusuna, şia konusuna böyle bir projeksiyon yapılabilir, ihtiyaç var. İnşallah bir ekip birileri de çıkar çalışır. Bir de ki hocanın, alan... hocanın öncülük etmesi biraz daha farklı olur herhalde. Yani hmm. Hoca veya dernek tarzı işte olabilir. Ya olur, yani şia araştırmaları merkezi niye olmasın? Burada ama biz şundan kurtulamıyoruz. Sanki Bırakın Mutezli Araştırmaları Merkezi'ni açın bakayım, açabiliyor musunuz? Ee, yani ne olur ki yani? Şimdi biz hani Ehl-i Sünnet'i anlamak için o, o kesiti bilmek, yani süreci tamamlamak zorundayız. Biz tarihsel olarak bakıyoruz. Çalıştığımız her şey bizim itikadımızın bir parçası değil ki. Biz bilimsel çalışıyoruz. Bu hala aşılamadı bu ülkede. Hep tek bir konu, tek bir alan üzerinde yoğunlaşıldı bu sebep. Bu ihtiyaçlar yani... Ee, çevre, çevre, yani çok iyi belirlenmedi yani. zaman ya, ya, zamanda bu İran e, Büyükelçiliğinin kültür e, masası bir yazı göndermişti, e, üniversitelere falan. İran kültürü hakkında İran inançları felsefesi hakkında araştırma yapan kişilere İran'da dil kursu imkanı, e, temel kitapları, <gülüyor> ücretsin programı şeklinde İran e, Kültür Bakanlığı destek de sağlıyor. Öyle politikalar da var ama bizde Korku var. Belki o yüzden bir engel teşkil etmiştir. <gülüyor> Pasaportunda İran mühri olanlara bile bir dönem siz İran'lisiniz diye devlet takibatına uğrayıp sıkıntı yaşattılar. 28 Şubat sürecinde kamu görevinden çıkartıldılar. Bu böyle bir mahalle baskısı olabilir diye bir endişe var. Evet. Hocam yani, var olmaz mı ya? Olmaz mı? Hala var. Hani yani. Bağdat'taki mihne baskısı gibi hocam şu an evet. Ya ben ben soranlara yok demiyorum yani. Yaşadığımız şeyler de var. Var ya, yani. evet. biraz çalışmalarınız muhtezir üzerine yoğunlaşırsa, bunun karşılığını görüyorsunuz. Şia üzerine yoğunlaşırsa, nasıl oluyorsa bu olmuyor. An anlamıyorum ben bunu. Yani sadece ehli sünnet üzerine çalışarak mı ehli sünneti geliştireceğiz yani. Ben anlamıyorum yani bunu. Hocam ee, ben bu, baskı, bu olaylardan sonra e, yani ibadede neden çok fazla hadis kullanıldı, neden çok fazla evet. ayet kullanıldı, <gülüyor> Hocam çok normal bir şey ya, çok normal bir şey. Yani bunları yüceltmeye falan gerek yok. Çok normal. Ben mesela bunu hani out of record yorumlayabilirim yani. Bir gün anlat, anla, konuşabiliriz yani aramızda çok be net yani benim için mevzu mesele. Aynen yani, ben de öyle. Ama bunu yazmamız lazım. Yazmadıktan sonra tam ben netleşmiyor bazı. Çok çok belirgin, çok net yani. Ee, çok yüceltme. Ufak bir dokundurdum hocam. Dayanamadım. Evet. evet arkadaşlar, katkılarınızı e, sonra <gülüyor> alabiliriz. Mikrofon açabilirsiniz. Kamera, mikrofon. Yani tabii 8 ders oldu. Bu da son ders. öyle evet. Son artık oturum. E, bitiriyoruz arkadaşlar. Hocam ben de bir şey Şahsi kanaatinizi öğrenmek istiyorum hocam. Bu halk Kur'an'ın tartışmaya açılmış olması. Hı hı. E, hı, -hı. Atist ne olabilir hocam? Hocam çok net görüş görüşüm yok yani benim bu konuda. Ben bazı bazı şeylerim var. Onları takip edersem belki iler ilerleye, ilerleyebilirim yani. E, bu kelam sıfatı üzerine, yani kelamın mahiyeti üzerine biliyorsun yani çok teori var. İşte şeyden geldi. Hristiyanlıkla olan ilişkilerden, iletişimden doğdu falan gibi şeyler de var. Ben aslında o kana o kanattı değilim daze Bu bizim kendi meselemiz, kendi problemimiz yani, kendi iç dinaminimizden ortaya çıkan bir mesele, bir sorun. Yani nasıl oldu da hani bu bir politize edildi, o noktaya geldi ve çok ayrıştırıcı bir hususiyet şekline büründü ki Tafaatı döneminde bile. Bu şey yani yazılan risaleler var bununla ilgili. Risale fi kelamillahi ve ruh gibi şeklinde. Kelamın mahiyeti tartışmalı. Ha, hala devam etmiş son sonraki noktalara kadar. Ee, ben bunun hani sıfatlar tartışmasının bir uzantısı olarak görüyorum açıkçası. Yani mesela bu kelam sıfatı daha öncesinde yani realizm ve nominalizm yani sıfatları reel varlığını kabul etmek ve reel varlığını reddetmek arasında bir tür aslında bu şey yani e, somuttan soyuta geçişin bir ürünü yani somut Tanrı anlayışından yani teşbihten tenziye geçişin yarattığı bir problem yani yani mu mutezile... E, biliyorsunuz kelam irade ve yaratma bu üç sıfatın bu sıfatın e, yaratılmış olduğunu söyleyen yani fiil olduğunu söylüyor. Bunlar sıfat da değil. Fiil. Fiil yani. Bunlar. Ee, e, yani böylece aslında hani o döneme kadar olan bir tür tanrı anlayışındaki değişimin yarattığı, oluşturduğu kriz gibi gözüküyor şu an bana. Ben bunu sıfat tartışmaları üzerinden okuma taraftarıyım yani. Yani böylece Bütünüyle yaratılmış alemde yaratıcıyı birbirinden e, ayırmış oldular yani. Yani evreni her tür kutsallıktan, değişmeme durumundan, sonra sabitelerden, sabit özlerden, ondan sonra gizil güçlerden uzak tutma, ayrıştırma yaklaşımı gibi. E, yani böyle olunca e, evrende yani her şey yaratılmış hale gelecek, her şey değişime konu olacak, değişime tabi olacak. Allah'ın tarihe müdahalesi, sürekli değişen, devinen olgu ve olayları takip edecek. Hatta belki olgu ve olaylar ilahi kelamı belirleyecek. Yani böyle serbest çağrışımlar var benim zihnimde. Ama bunlar görüldüğü gibi çok organize değil şu an. Çok organize değil. Evet arkadaşlar, sorunuz veya katkınız varsa alabiliriz. Yoksa hocamıza teşekkür edip bu dönemlik derslerimizi bitirmiş olalım serimize. Var mı? Soru veya katkı. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Gerçekten başından itibaren, takip eden arkadaşlar var. Onlara teşekkür ediyorum. Yani konuşmaktan daha zoru izlemek yani, katılmak. Eksik olmasınlar, sabırla son derse kadar katıldılar. E, bu anlamda destek oldular. Yorumlarıyla, görüşleriyle e, katkı sağladılar. E, size de teşekkür ediyorum. Güzel evet. oldu. Yani ben ben çok istifade ettim. En azından e, çevirdiğim bir metni, böyle arada mütercim diye kendime de atıf yapıyorum ya, müter, mü, mütercimin çevirisini gözden geçirmiş oldum. Pek çok hata sapladım ama çok büyük hatalar değil. O yüzden çok müşteriyim yani. Çok büyük hata yapmamışım hamdolsun, kendimi de öveyim biraz. Yani, en iyi, en iyi, en iyi, çok büyük büyük hata yapmamışım, onu gördüm. İyi oldu. Ee, yani Çeviye'yi de denetlemiş olduk. İkinci baskıda muhtemelen onlar olmayacak. Yani bu, bu sayede, bu oturum sayesinde oldu bu. Ee, yani kelam tarihiyle ilgili pek çok kanaatim değişti aslında. Ee, yani şimdi bambaşka bir şey anlatabilirim yani. Ee, buna paralel 3-4 kitabı daha ben inceledim eee oryantalistler tarafından yazılan kitapları da inceledim. Çok şey kattı bana gerçekten. Ee, yani öyle gözüküyor ki yani böyle ders kitabı olmayacak şekilde. Yani ders kitabı ile ilgili bütün kaygılardan azade bir kelam tarihi yazılması gerekiyor yani. Aynen. Bunu bir de ben hocam şöyle buluyor ya hani birkaç kişi değil. Tek kişi yazacak hocam Birkaç Aynen. kişi yazmayacak hocam. Tek kişi yazacak Bu kelam tarihini. Öyle 3-5 kişi olmuyor yani. O başka bir şey, o başka bir şey, o da olmalı ama bir kişi bütün bu e, birikimi ki bence çok e, böyle alanda önde gelen işte hocalarımızın aslında bunu yapması lazım. Yani ben mesela bunu yazacak yetenekte kendimi görmüyorum şu an, çok ileride olabilir belki, e, alanda çok yetkin hocalarımızın bunu yazması lazım aslında, o birikimlerini bu yönde değerlendirmeleri e, lazım. Yani şu an Türkiye'de yazılan kelam tarihi kitapları böyle edit, çok yazarlı kitaplar çok arzu edilen noktada, seviyede değil. Öyle. Ee, bu bir ihtiyaç. Bir kelam tarihi yazımı bir ihtiyaç olarak tekrar öyle e, göze çarptı yani burada. Hocam, teşekkür ediyorum size Üstadım. Allah evet, razı olsun. Zeynep Hocam, var mı hakkınızda? Evet, Benim bir sorunum yok, ben teşekkür etmek istedim. Hem hmm. Oku Okut ıı, Akademiye hem de Osman Demir Hocamıza çok teşekkür Tabii etmek olur. istiyorum, çok faydalı oldu faydalandık. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun Zeynep, Allah razı olsun. Birazcık bir duyuru yapmak Nefes. istiyorum. Sisteme, bu dersten sonra bu videoyu da eklemiş olacağız. Sisteme girip dersleri tamamla ikonuna tıklayarak videoları izlediğinizi onaylarsanız en sonunda bir belge oluşturulacak sertifika. O sertifikayı indirebilirsiniz 8 hafta. Osman Demir Hocam başkanlığında bu derste katıldığınızda yönelik resmi e, kare kodlu, bir sertifika. Bu videoyu ben bir saate falan sisteme eklemiş olurum. Gece veya yarın sabah, yarın 12'ye kadar sisteme girip bu sertifikalarınızı alabilirsiniz. Katımlarınız için teşekkür ediyorum. Eylül itibariyle yeni hocalarımızla, yeni kitaplarla, konularla görüşmek dileğiyle teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar, Teşekkürler.